Bir akşam üstü sırtımda dertler gözümde matem Yürüdüğüm caddeler ıslak kafamda deprem Her sorun her sıkıntı bir sigara bazen Aynada katlanamıyorum gördüğüm her şey bir rüya hali O kadar boş ki dünya bir saniye olsa da kalbinde dursam bari Yani gidenler kalıyor içimde her gün yeniden başlıyor Bir şeyler gebermem için daha ne yapayım içi boş bir kalp taşıyorum işte Önümde yükselen işler beni pes ettirmek için güçlü değil Bir adım atıp gel bana sarıl Bu gece varlığına diz çökmeliyim halsiz kalıyorum Matiz kafamda beni düşündüren her nikte Neden il çöken her zaman ben olduğum Üzerimize düşen her yükte Seni ciğerlerime sardım çürüttün Şimdi gel kollarıma yüklen Bir gün tutamayacağımı biliyorum Bunu artık sen de kabullen Hayat acı bir kahve aynı tadın Yine aynı kalpte aynı acı Bana korkularım sırat gibi gelir Sana kollarına sardıkların Belki bu yüzden büyümedim hiç Hala içimde çocuk bir yanım Öfke nöbetlerim ağrından Bana kimse olmadı yara bandı Yarıda kesilen uykularım var Hep aynı terane işte Kafam düşüşte yükselen egolarınızın hiçbiri değil umrumda bile Ben kimseye benzemem bilirsin Geri kalkarım düşsem bile Yüreğim kalkanım atlatırım Gözlerin özleme kurşun sıksa bile Vazgeçmem hırsıma yenik düşer dizlerim Çöker kalır bir bankta hiç ayılmayan düşlerim Bu ben miyim yoruldum Her geçen gün kaybediyorum içtenliğimi Azalarak doğuyor hiçten biri Bu şarkılarım içten gelir Nasıl saklarım kimlendiğimi Kim biliyor Güzel mi kötü mü diliyor herkes bir şeyler Benim hakkımda bildiklerini unut tatlım Hakkımda düşündüklerin yanlış sigara eder sarıyorum hala Çekince ciğerimi yakıyor Bir yanı umut bu bahçemin Diğer yanımda ölüler yaşıyor Kafamı dağıtmak için bir silah gerek Sanırım hitap çektim yanlış sesi sadece şarkılarımda yükselir Karşına geçip bağırmak mı? Boğazım kanayana kadar susacağım Kırgınım bu kez farklı Dert yandığın şeylere bir gün Sen de elbet muhtaç kalacaksın